Haklara Destek Programı hakkında bilgi vermek ve başvuru sürecinde ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilmeniz için hazırladığımız video serisinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Haklara Destek Programı'na başvurmanız için gerekli uygunluk kriterlerinden bahsedeceğiz. Haklara Destek Programı, vakıf, dernek ve kar amacı gütmeyen kooperatifleri desteklemeyi hedefleyen bir destek programıdır. Bu tüzel kişiliğe sahip kurumlardan beklediğimiz en temel üç kriterimiz ile başlayalım. Birincisi, başvuru sahibi kurumun 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre Türkiye'de kurulmuş ve burada yerleşik olması. İkincisi, 2020 yılı resmi finansal raporlarında yıllık geliri 2 milyon TL'nin altında olan dernek, vakıf veya kar amacı gütmeyen ya da karın hissedarlara dağıtılmadığı bir kooperatif olması. Üçüncüsü ise, son iki yılda Türkiye'de insan haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için en az bir faaliyet yürütüyor olması. Bu üç koşuldan herhangi birini sağlamayan başvurular değerlendirmenin birinci aşaması olan idari değerlendirme sürecinden geçemez. Kimler başvurabilir ve kimler başvuramaz başlığını biraz daha açmak isteriz. Eğer başvuru yapmak istediğiniz kurum, bir şirket, meslek örgütü, oda, işçi ve işveren sendikası, ticaret ve sanayi odası, Bunların federasyonu ve konfederasyonu, üniversite, araştırma enstitüsü, tüzel kişiliği bulunmayan inisiyatif, sivil toplum koalisyonu, A ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin Türkiye temsilciliği ise uygunluk kriterlerinin dışındasınız demektir. Yani haklara destek programından yararlanamazsınız. Belediyeler ve belediyeye bağlı birimler de benzer şekilde İBE programından yararlanamaz. Ayrıca bireyler de haklara destek programının yararlanıcıları arasında yaralamaz. Üyesi ya da gönüllüsü olduğunuz kurum içinde aynı şekilde bireysel başvuru yapamazsınız. Başvuruya uygun dernek, vakıf ve kooperatifler için de şimdi bahsedeceğimiz uygulamalar ve istisnalar önem taşır. Biliyoruz ki bazı sivil toplum örgütlerinin genel merkezinden bağımsız tüzel kişiliği olan şubeleri var ve bu şubeler, Programa bağımsız başvuru yapabilir. Şubelerin başvuru sayısı konusunda bir sınırlamamız yok. Ancak başvuru yapmak isteyen sivil toplum örgütüyseniz ve 20'den fazla şubeniz varsa, en fazla iki şube hibe desteği almaya hak kazanabilir. 21 ve üstü olduğu durumda ise hak kazanabilecek şube sayısı 3'e çıkar. Başvuru rehberinde ilan edilen tarihlerden sonra kurulan örgütler, geçtiğimiz yıl kabul edilen, kitli imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanunu sonrasında faaliyetlerini ara vermek durumunda kalan veya devletin artan baskı politikası sebebiyle kapatılma, kapanma sonrasında kurulan yeni örgütlerse kurumlarının özel durumunu açıklayan bir e-postayı haklaradestek.org adresine gönderebilir. Kurumunuzun kuruluş tarihine ilişkin başvuru koşulunu sağlayıp sağlamadığını değerlendirip Değerlendirme sonucunu iki gün içinde sizlere e-posta yoluyla bildireceğiz. Kar amacı gütmeyen kooperatiflerle ilgili de hatırlatmak istediğimiz önemli bir nokta var. Eğer içinde karın hissedarlara dağıtılmasını yasaklayan bir hüküm bulunan kuruluşsanız, sözleşmenizi başvuru esnasında destekleyici belgeleriniz de bize sunmalısınız. Bu belgenin sunulmadığı durumlarda ise son 3 yılı kapsayan mali denetim raporunu başvurularınıza ekleyerek kârın hissedarlara dağıtılmadığını kanıtlamalısınız. Ayrıca kooperatifinizin yönetim kurulu, kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını gayri kabili rücu kararı altına almış olmalı. Bir diğer vurgulanması gereken nokta da başvuru sahibinden beklentimiz hakkında. Başvuru sahibi herhangi bir çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve bu başvuruda bulunan diğer başvuru sahipleri veya taraflarla bu konuyla ilgili özel bir ilişkiye sahip olmamalıdır. Başvuruya dair herhangi bir etkileme girişimi neticesinde başvuru reddedilir. Şimdi de biraz programa başvurunun ana kriterlerinden biri olan insan haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak kısmını açalım. Korku, suçlama, hedef gösterme ve baskı politikalarının yükselişte olduğu bir dönemden geçiyoruz ve bu da hak temelli mücadeleyi sürdüren veya sürdürmek isteyen örgütlerin çalışmalarını çok daha anlamlı kılıyor. Türkiye'de Eşit muamele görme hakkının yerleşikleşmesi, demokrasinin gelişimi ve toplumda kutuplaşmanın önüne geçilmesinin hayati önem taşıması nedeniyle, Hakları Destek Programı'nda azınlık haklarına ve ayrımcılığa odaklanan insan hakları örgütlerine öncelik veriyoruz. Öte yandan örgütlerin, başta insan hakları olmak üzere hak temelli bütünlükçü bir anlayışa sahip olmalarını ve bu haklara bağlılıklarını ön koşul olarak görüyoruz. Bir önceki Hakları Destek Programı'nda bağımsız kurul tarafından seçilen 48 örgütün en yoğun faaliyet gösterdikleri alanlar insan hakları, kadın hakları, azınlık hakları, çocuk hakları ve LGBTİ artı haklarıydı. Bu alanlar dışında mülteci hakları, ekolojik haklar, engelli hakları, ayrımcılık ve barış çalışmaları üzerine faaliyet gösteren örgütlere de destek verdik. Hakları Destek Programı'nı kurgularken insan hakları çalışan değil, hak temelli faaliyetler gösteren örgütler ifadesini kullanmaya çalışıyoruz. Hatta bu vesileyle hak mücadelesini sürdüren, ekolojik haklar ve çevre icim mücadele eden örgütleri de bu videomuzda başvuruya teşvik etmek isteriz. Başvuru rehberinde belirttiğimiz kriterleri sağlıyorsanız, başvurunun nasıl yapılacağına dair detaylı bilgileri içeren dördüncü videomuz Nasıl Başvuru Yapılır'a geçebilirsiniz. Hak mücadelesi yürüten ve bahsettiğimiz kriterlere uygun bir örgütseniz, hem kurumsal hibe desteğinin sağlanacağı, hem de örgütünüzün kapasitesini kurumun ihtiyaçları doğrultusunda arttırabileceğiniz hakları destek programına başvurularınızı bekliyoruz. Burada da yeniden altın çizelim. 16 Mayıs'ta başlayacak başvuru süreci 45 gün sürecek ve 30 Haziran'da saat 17'de sona erecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.